Kütle konusunu iyice anlayıp anlamadığınızdan emin olmak için, Kaan Akademi'de bulunan kütle ile ilgili aritmetik problemlerinden birkaç örnek çözmek istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi bir ineğin kütlesi için iyi bir tahmindir? diye soruyorlar. Şıklarsa, 7 kilogram ve 700 kilogram. Sizce 7 kilogram ne kadarlık bir kütledir? 7 kilogram biraz düşünürsek... Mesela şişko bir kedi 7 kilogram olabilir ya da birkaç aylık bir bebek 7 kilo olabilir. Ve biliyoruz ki bir ineğin kütlesi, bir bebeğin ya da şişko bir kedinin kütlesi kadar değildir. Öyle değil mi? 700 kilogram kulağa daha iyi geliyor. İnekler iri hayvanlar oldukları için kütlelerinin de büyük olması doğaldır. Bunun için 700 kilogramı seçiyorum. Zaten 7 kilogram sizce de komik bir seçenek olmamış mı? Tamam. Şişko bir kedinin kütlesi 7 kilogram olabilir ama bir ineğin kütlesi asla. Devam edelim. Gamze'nin tüm sihirli değneklerinin kütlesi aynıymış ve Gamze sihirli değneklerinden birinin kütlesini biliyormuş. 7 sihirli değneğin toplam kütlesinin ne olduğunu bulmamız isteniyor. Bir sihirli değnek 6 gram olduğuna göre bu arada 6 gram gerçekten de çok küçük bir kütledir. Bir önceki problemde 7 ve 700 kilogramdan bahsediyorduk hatırlatırım. Gram ve kilo dönüşümünü yaparsanız eğer 1 kilo için 1000 gram elde edersiniz. Yani 7 kilogram 7000 gramdır. Neyse bu problemde ise sihirli değneklerin kütlesi gram cinsinden ölçülmüş ve az önce de dediğim gibi gram küçük bir kütle ölçüsüdür. Mesela 1 çay kaşığı şeker yaklaşık olarak 4 ya da 5 gramdır. O zaman bu sihirli değneğin de oldukça hafif olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bizden 7 sihirli değneğin toplam kütlesini istemişler öyle değil mi? Değneklerden her biri 6 gramsa ve eğer 7 tane değnek varsa 7 çarpı 6, 42 gram eder. Devam ediyorum. Bu kadar hafif olması için gerçekten sihirli olması gerekir. Sıradaki soruya bakalım. Cevat'ın boya kalemi fabrikasındaki bütün kalemlerinin kütlesi aynıymış. Cevat, 7 boya kaleminin kütlesini 56 gram olarak ölçmüş. Boya kalemlerinden birinin kütlesi ne kadardır? Eh, 7 boya kalemi 56 gramsa, bir boya kaleminin kütlesini bulmak için 56'yı 7'ye bölmemiz gerekir. 56 bölü 7, 8 eder. 8 kere 7, 56'dır. O zaman, bir boya kaleminin kütlesi 8 gramdır. Cevabımızı kontrol edelim. Bir tanesinin kütlesi 8 gram olan 7 boya kaleminin toplam kütlesi 56 gramdır. Umarım siz de benim kadar eğleniyorsunuzdur. Evet, sıradaki soru gelsin. Tuğçe'nin kütleleri aynı olan 5 tane kalemi varmış. Tuğçe kalemlerden birinin kütlesini ölçmüş ve 8 gram bulmuş. 5 kalemin toplam kütlesi ne kadardır? Eh, bir kalem 8 gramsa, 5 kalem 5 çarpı 8 gramdır. Öyle değil mi? 5 kere 8 de 40 eder. Cevap 40 gram olacak. Hmm, bu problem bir öncekine çok benziyor. Sincap sivri dişin tüm palamutlarının kütlesi aynıdır. Sincap sivri diş, 4 palamudun toplam kütlesini aşağıdaki gibi ölçmüş. Bir palamudun kütlesi ne kadardır? Bir önceki problemden biraz farklı olarak bunda 4 palamudun toplam kütlesi 20 gram olarak verilmiş. Buna göre bir palamudun kütlesi ne kadardır diye sorulmuş. 4 ile kaçı çarparsanız 20 eder? Ya da 20 bölü 4 işleminin sonucu nedir? 20 bölü 4 5 eder. 5, 10, 15, 20. Evet, palamutlardan her biri 5 gramsa 4 palamudun toplam kütlesi 20 gramdır.